Evet, biz hoşgeldiniz dostlarım. Nasılsınız, muyum, iyisinizdir. Eee, oturuyordum. Bir tane çocuk bana yazdı. Bok gibi oynuyorsun. Ya, bu boş takma ya, bu diye çekiyor Allah'ım ya. Dirobanesi var ya herkes. İşte. Ya, bana dedi, V'si atalım. Bok gibi oynuyorsun falan filan dedi. Ben de, tamam. ben de tamam dedim. Bakalım, kim yenecek? Egolu goldu işte, tamam. Ya, video yani. çekiyorum inşallah. Hadi bakalım, hadi. Oğlum, var ya... Seni ezerim ya baksana ya İyi hadi, tamam bakalım Can aldın mı sen? Hayır ben ne gold'tan ve gold İyi tamam ben de can almadım hadi bakalım Başlatıyorum hadi Hadi 1 2 3 Allah ezik ya <gülüyor> Bir yapamıyor Haymi bile alamıyor ya Ağlanca ince seni. Arkadaşlar egolu veretlerle ilk ilk milyon bir egolu veretle böyle laf sokması falan çok. Ya komik bir gitti. git ya ne egolu sallam ya buraya var ya egol dedemi çay mı? Ailecek de bir şey bir şey Güzel güzel Eta ayım amir yarım saatte Hay... ayım amir ya ezik ya. Bambi'ye Ne oldu? Ağla ezik Sen düştün lan Arkadaşlar bu Ego'lu veletlerle de konuşmak ayrı bir Ölümcül bir şey Ezik ya Karamalı kompulu yalnız ya izdik ya. O sülacığım ya da. İzdik ya, pinçti ya. Pinç ya. Allah'ım ya. Hadi ya bir daha gel. Ya boş yapma ya Allah'ım ya. Oyun oynamayı bilmedin daha. <gülüyor> Abi ekol oluyoruz. O açamıyor işte. ya. Allah. Im. 9 yaşındaydın aynı değil mi sen? Bana yazdın ya, arkadaşlar. 10 -10 ben video başındayım. <gülüyor> Yaz Bak oğlum sülaleci vs gelin lan he Hadi vs gelin sülaleci Şu an napıyoduz biz vs atmıyomuyuz egoluğa bak Evet Bambi ya ezik Daha hayal alamıyor ya almış Ben klasik alıyorum o taktiksel alıyor vay Bambi ya Valla bir dahakine bir dahaki vs de Eee bende klasik alayım görsün kamyon Ne? Annemi konuyomu diye Annemi konuyomu hadi bekle Allah'ım ezik Beni bile alamıyor Bambi ya tamam, Al Beni buna. bile alamıyor diyor arkadaşlar Bana yazdığı şey neydi biliyor musunuz? Zaten gördüğünüz seni her türlü alır bot gibi git. oynuyorsun falan Baya Ya video rezi hocam Bambi ya Allah'ım ya, ya. Arkadaşlar ya. ya bu Bambi ya buna Anlayın ya Niymiş 1000 abonansı varmış. Neymiş? Famut imiş. Ya bir git ya ezik ya. Boş boş tahminler yapıyor şu ya ezik. Yayınlar da zaten 26 diyor. Neymiş USF varmış yani. Ben ne oğlum USF babası var. Ben Epic çalışıyorum oğlum. Hayır. Vay be. Epic Games'te çalışan olmuyor. Var, ya var ya benim. Benim var ya babam falan sülalem benim epic games ile diyor. Hatta biliyor musun? Benim babam epic games Sana hiç bir şey yapmaz ya, Hayır bile alamıyor edit açmayı bilmiyor ya Allah Maliye aşkına la. şu gel artık ne ya N'abiyon sen şu Doğan ne kadar yukarı çıkmayı planlıyorsun ya, Eziye bak ya hala Ya konuşma bambi Aynıca taktiksel de vurursun ya. Kuzenim oynuyordu oğlum Kuzenim oynuyordu Bir git ya. <gülüyor> Kuzenin kaç yaşında? Dört yaşında mı? Yok ya senin en büyük. Aa. Bir yaşında ay <gülüyor> ya. Valla. bak ya da daha, daha yapı yapmayı bilmiyor da. Daha... hiç şey yapmayı bilmiyorsun ya. <gülüyor> ya. Anca haydan bu ya Lan iki saat arkadaşlar işte Ego'lu velet olmak böyle bir şey İki saattir bana haydam bu işin Bana gelmiş bu işin ki... İnsanlar bu yalan bu dolan Anlatan bir Neymiş ben ki Neymiş ben Ego'lu velet Ya peki çağım Kalıyor ya Bana yazdığı zaman ya. dedi ki ben 10 yaşındayım dedi ben de peki ben şey dedim Baya ya bi git lan paketi ya Allah'ım ya Bi de olsun. rezil almasın falan dedi ha. Ezik ya, bak ya Yeni işte mouse aldım ya işte Biraz alışamadım ama işte Eğolver'e hemen diyor Elmaz Ne zaman ne Bi boka yanamıyorum Oğlum var ya Benim klavyem sana bin basar oğlum <gülüyor> Ezik ya Abi sen Anladım. klavye bot olduğu için herhalde klavye oynuyor Ya bi git ya Allah'ım Evet, bile ya. Anca alt tarafını ya. Ağla ya. ya, ağla ya. Ya boş yapıyorsun ya Allah. Herkesin kesin aygırından kadar buraya. Sen hiç karama Allah'ım ya, kaygısıyla uyuyorum ağlayıp kaçıyorsun ya. Ağlama. Ya anca tarabı anca tarabı Allah'ım gecik ya oğlum bekle bekle <gülüyor> dur bakayım. ne bekliyim oğlum Allah'ım ya gelin şurada takipçilerin eve Arkadaşlar burdan kalmayın ya kastımda yaşamıyor bot basmış bu abilerinin de bot basmış Ego veletlerden hep boş yıkılır şey. Ego'luymuş ne egolası ya Bütün veletler böyle bu Fortnite oynayan ya Oğlum var ya harbi bak Epikin yani babam seni almamalı yani oyunu Neden böyleler alıyorlar ki babam Aslında iyi yakalar biraz bambiler olmalı oyunda Ama o kadar çok bambiler olmamalı Ezik ya aşağıda düşersen tabi ya ya anca alt kırarsın ya ezik ya Napiim ya Ay ya Eşte ya Abi Full ya, tarama ya Allah ım. Ya ego ve eeeet böyle peşin, mi oynuyor Allah aşkına Bütün tararım ben Aaaa Bu nasıl egol ya ya bir ya ne egolusu ya Allah'ım ya bekle beni dur Haydi başlam Lan <gülüyor> Allah. <'ım. İşi>. Arkadaşlar <gülüyor> Egolu velet işte Bir egolu velet daha Ya bir yüttü ya egolu babam şahı Bazı youtuberlardan izliyordum egolu velet videolarını böyle bu ne alcih? falan diyordum O yüzden egolu veletler baya varmış Abireti ya, ya ben sana parlakla da çektirdim videolarımı. O artık üşendi artık benle video çekmiyor. Şey <gülüyor> Hatta egolu babam vardı, egolu dedem vardı onunla vesaire ve yapmıştık da Sen ne yer korkuyorsun değil mi? Ezik ya. Pam ya da yapı yapamıyor ya. Ezik ya. Hay golandı EZ'ye bak ya. Tamam. Hadi sanki. Nardan Nereden 8 saniye. Nardan ama benim bombam Ya ping'i çıkmıştı ya, şarj bitti ya. Bak Arkadaşlar şarj evet. Bitti, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> bir kendi masaüstü bilgisayarına şarjı bitmiş bir şey oldu veletin. Bayağı iyiydi ya bir git ya playstation den oynuyorum oğlum ya playstation download ördüğün üzere şahane swish den oynuyorum ben mobilden oynuyorum maşallah bişek Tabii ki. bi git ya iğrenç ya allahım ya neymiş youtubermışsın var ya ben ben 5000 biliyor biliyormu ben benim babam youtuber Bey benim babam youtuber'ın yapımcısıyım. Baba. Benim babam youtuber, böyle youtuber'ın yapımcısı. Var ya 25.000 takipçim var böyle sınırsız takipçi var Selam bebek, Kingo'ya selamlar bebek. Haydi. Boyut. Anca yapı yaparsın ya. Öziki. Ya. tank yerine girerken bombiere Şansa Kalki bak ya. Ya ve şanslı ya. He. Allah'ım. Boşa yapma ya. Gel ya şey gel yap şunu yine. Ulan. Oğlum kaç yaşındasın <gülüyor> ya? Allah'ım. Böyle arkadaşlar böyle yaparak high ground alıp sonra ölmesi ayrı bir Ya be ya kesin ya 7'ye 4 yeniyorum aldı ama yanında skor tablosu var ya 7'ye 4 İkisini de Oyun başında Bu Ego'lu videosu bir var ya babamı ve Ego'lu velet dedemi göreceksin. Onlarla bir gel boşluğu yı bakalım nasıl alır. Ya bombaya. Ya iziciye karar ya. Ne yaptın lan sen? Ya bir git ya. Ezik ya Allah'ım ya, be git ya. Ee bir git, bir ya. git. Ne yapayım? Nereye gideyim? Köye mi gideyim? Eziksin ya. Al boş yap. Ya high anca ancaya ya, ezik ya. Bir şey yapmayayım kesin ya. Bu duvarım neden benim şeyle kaldı ya? Ha. Gelmiş bana özelleni üzülsün dc re, rezil olacakmışım Ya hey ya rezil olan sensin şu anda 7'ye 5 yeniyorum 7'ye 5 Şuan 5'e 5 arkadaşlar Çünkü ikisinde biliyorsunuz ki Maçla başlıyor ya, hey, ya. ya hey hey hey hey kesin Ezi ki Ağlama bak <gülüyor> Eagle'da anneannemi çarptırma buraya Hayda. senden daha iyi oynuyordur oğlum alt kudaklara Allah'ım ve led ya ezih 11 yaşında ay 10 pardon 9 9 pek de düştü ne ya. ya sen kaç yaşındasın 0 mı doğru ben doğru gitti herhalde yes be oğlum var ya bak her yeni, yeni doğan bebek bile senden daha büyük ya yani sen 0 yaşında bile değilsin. Sen sen yaşta bile değilsin. Sen daha doğmamışsın. Eksik. Ezik. Ha. Bak bak. Nasıl ölüyor İnsanlar nasıl önlüyor? Video 1. Part 1 yani. Part 1'in. Yani. Ya ezik ya. Ben bu <gülüyor> Ya ezi ya. Vallahi cidden iyimsizlik ya, yaptım burada ya. Ya Allah ya. Allah'ım. Şu çocuğum Lan. Ya van ya. Ya burada dururken ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. ya. Lan. Abi cidden Maşallah, eksinsin. Şekil gibisin ya. Ezici şey ya. Ne ya, şey yap ya, bu? Ağla ya. Ne yapıyorsun ya? Maç şeydeyken öldüm helal falan. Arkadaşlar şey siz, siz oluyor, olun. Ego ile böyle oynamayın. Oğlum bu çocuk beni niye arıyor hissettir? Allah'ım Allah ya. Neredesin lan? Ne oldu? Bambi arkadaşım arıyor? Yok sen arıyorsun. Ya bir git ya kesin. Aslında doğru lan doğru evet. Bambi arkadaşımızın doğru. Sen. Çok ya. Bambi ya. Abi çocuğa bak ya. Kaç tur ne ya. arkadaşlar. 16 tur artık. 16 dakikalık bir maç sürdü. Ama bir dur ya. bir Videoyu bile kapattıramıyoruz arkadaşlar. Artık video kapatmadan. Ya. Ya, bir şey, Böyle sizler Bir dur videoyu kapatayım şey ya. ya. Arkadaşlar ben burada hemen videoyu kapatayım ya. yoksa bu şey. bayağı öldürecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek yani. üzere bay bay.